Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Geçtiğimiz ay Boğa Burcu'nda bir ay tutulması yaşadık. Bu tutulmayla beraber özellikle 2022 senesinde hangi gündemlerle uğraşacağız hangi e, krizlerle mücadele edeceğiz bunların Aslında bir ön seyrini deneyimlemiş olduk sizin de 8 evinizde meydana geldi ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca artık daha çok gündeminiz parasal konular başkalarının meseleleri e, borçlar ödemeler ve bütçe dengesi üzerine odaklanacak gibi gözüküyor Aslında Kasım sonu Aralık başlangıcı itibariyle Bizler 2022 senesine giriş yaptık desek çok daha yanlış bir şey söylemiş olmayız. Zaten 2022 yorumlarında bahsetmiştim. Eğer dinlemediyseniz mutlaka anlatma listelerinden burcunuzu dinleyin. Ee, orada hem ay düğümlerinden hem de Jüpiter'in transitinden uzun uzun bahsettim. Siz sevgili terazi burçlarına Evet, Aralık ayı gündemine geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan veya abone olmayı unutmuş, ihmal etmiş olan arkadaşlar varsa abone olarak bana destek olurlarsa çok sevinirim. Bunun yanı sıra aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi bakalım Aralık 2021'de siz sevgili terazi burçlarını hangi gündemler bekliyor olacak? Hemen bir Aralık tarihinde Neptün retrosu bitiyor. Ee, tabii bu hemen bu ay içerisinde hissedilecek etkileri içermeyebilir biliyorsunuz. Neptün çok ağır hareket eden bir gezegen. Neptün 20 derece balık burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Bu etkiye baktığımız zaman özellikle geçtiğimiz aylarda iş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinlerinizle alakalı bir takım kafa karışıklıkları yaşadıysanız, beraber çalıştığınız insanlarla alakalı belirsizlikler, netleşemeyen durumlar, bir takım kandırmacalar ile uğraşmış şayet. E, artık bu konular biraz daha netliğe kavuşuyor. İş ortamında daha yaratıcı faaliyetler sergileyebileceğiniz, kendinizi çok daha rahat bir şekilde ifade edebileceğiniz bir gündem ortaya çıkacak gibi gözüküyor sevgili Terazi burçlarım. 4 Aralık tarihine geldiğimizde Yay burcunun 12 derecesinde bir tam güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma artık İkizler ve Yay aksının son tutulması olacak. Biliyorsunuz 2020 Mayıs ayından itibaren ay düğümleri ikizler ve yay aksında ilerlemişti ve sizin 3. ve 9. evinizi tetiklemişti. Burada özellikle haberler, gündemler, hukuksal meseleler, seyahatler, yer değişimleri gibi gündemler geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca sizi daha çok meşgul etmişti. Şimdi ise artık yavaş yavaş 2 ve 8 aksına doğru ilerliyor olacak. Bu güneş tutulması ise artık bu alanda, bu bir buçuk yıllık döngünün sonunda atılması gereken adımları atmak adına bir başlangıcı işaret ediyor. kadersel bir başlangıç sürecini işaret ediyor. Sizin üçüncü evinizde çok önemli bir karar alabilirsiniz. Çok önemli bir haber alabilirsiniz sevgili terazi burçları. Yakın çevrenizle alakalı önemli gündemler ortaya çıkabilir. Önemli bir sözleşme, anlaşma bir şekilde... İletişim trafiğinin aktif olduğu, zihninizin aktif olduğu ve artık netleşmenizin gerekli olduğu hissiyatına kapılabileceğiniz bir durum söz konusu olabilir. Belki birçoğunuz bu süreçte araç e, satın alabilir, aracını satabilir. E, bu tarz gündemlerde tetikleniyor olabilir. 7 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi var. Merkür 20 derece yay burcunda, Neptün de 20 derece balık burcunda bulunacak. Burada baktığımız zaman 6. ev ve 3. ev aksında bir kare görünüm oluştuğunu görüyoruz. Özellikle iş ortamında bazı belirsizlikler, beraber çalıştığınız insanlarla alakalı kandırmacılar, aldanmacılar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Sevgili terazi burçları dikkatli olmanız gerekiyor. Beraber çalıştığınız yani yanında çalıştığınız insanlarla olan ilişkilerinizde. Bir takım yanlış anlaşılmalar, bazı verilen sözlerin tutulmaması, belirsiz şartlar ve durumlar sizi biraz zorlayabilir gibi gözüküyor bu kare görünümle birlikte. 11 Aralık tarihinde 25 derece Oğlak burcunda Venüs Plüto kavuşumu yaşanacak. Sizin 4. evinizde meydana gelecek bu kavuşum. bu kavuşumla beraber özellikle aile yaşantınız, eviniz, yuvanız, haneniz Ebeveynlerinizle alakalı gündemler varsa evlilik gündemleri. Bunlarla alakalı köklü bir yenilik var. Belki birçoğunuz bu süreçte işte ev satın alabilir, evini taşıyabilir. Bir gayrimenkul miras kalabilir. Belki bir yatırımınız değerlenebilir veya önemli bir yatırım aracına başvurabilirsiniz. Bu kavuşum enerjisiyle birlikte. 13 Aralık tarihinde Mars, Akrep burcundaki transitini tamamlayıp artık yay burcuna geçiş yapıyor olacak. Mars'ın burcu geçişiyle beraber bir şekilde iletişim trafiğinizin hızlanacağını söyleyebiliriz. Çok fazla aktif olacaksınız. Belki çok fazla trafikte zaman geçireceksiniz. Bir yerlere sürekli acele ederek, koşturarak ilerlerken kendinizi bulabilirsiniz süreçte. Burada aynı zamanda iletişimde de daha direkt, daha doğrudan zaman zaman agresif tutumlarda sergileyebileceğinizi görüyoruz Mars'ın bu geçişiyle birlikte. Ancak bir şekilde artık hızlı karar almak ve hızlı akademik Aksiyon almakla alakalı bir güdünüz olacak gibi gözüküyor açıkçası. 13 Aralık tarihinde aynı zamanda Merkür oğlak burcuna geçiyor. Merkürün de oğlak burcuna geçmesiyle aile şantanız, ev yuva, gayrimenkullerle alakalı konu artık zihnimizi daha fazla meşgul etmeye başlıyor ve bu alanda bir takım girişimlerde bulunuyorsunuz belki bazı kontratlar sözleşmeler yapıyorsunuz bazı evraklarla ilgileniyorsunuz veya bir takım görüşmeler içerisinde bulunuyorsunuz. 15 Aralık tarihinde Mars ve Güney Ay düğümü kavuşacak Yay Burcu'nda. Dolayısıyla Mars aynı zamanda Kuzey Ay düğümü ile karşıtlık yapıyor olacak. Üçüncü eviniz ve dokuzuncu eviniz hareketleniyor olacak. Bu kavuşum özellikle geçmişten biriyle alakalı bir haber getirebilir. Yakın çevrenizle alakalı geçmişte çözülmesi gereken veya çözüldüğünü düşündüğünüz bir konuyu tekrar gündeminize getirebilir gibi gözüküyor. Burada bir takım kadersel kararlar, haberler ve anlaşmalar gündemde açıkçası ancak sizin uzak hedeflerinize odaklanmanız, uzaklardaki gündemlere odaklanmanız gerekiyor ve bir şekilde yakın çevrenizle ve o sığ çevreyle ilgilenmek durumunda kalabileceğinizi de görüyoruz. 18 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay haritanızın 9. evinde etkili oluyor. Özellikle bu dolunayla beraber belki eğitim hayatı devam eden terazi burçları eğitim hayatının sonuna gelebilir. Hukuksal bir gündemin netleşmesi ve karara bağlanması söz konusu olabilir. Yer değişimi, çevre ile alakalı bir konuda artık netliğe kavuşabilirsiniz. Bunun yanı sıra aynı zamanda sanki hayata dair bir, bir takım kararlar alıyorsunuz. Hayat felsefesi ediniyorsunuz. Bir takım alanlarda artık ilerlemeye başlıyorsunuz. Yani o yakın çevredeki girdaptan uzaklaşıp kendinize yeni yaşam yolları belirlemeye gayret gösteriyor gibi bir halinizde var. 19 Aralık tarihinde Venüs Retrosu başlayacak. 26 derece Oğlak Burcu'nda yani 4. evinizde. Burada özellikle bu Venüs Retrosu ile beraber ev, yuva, aile, evlilik yaşantısı gibi konularda çözülmemiş meseleler varsa bunları çözümek adına e, tekrardan bir e, aslında hatırlatma niteliğinde olacak süreç Retrosu ama bu süreçten sonra evinizde bir değişim yapmak evlilik kararı almak, aileyle alakalı önemli bir girişimde bulunmak, ev satın almak, ev kiralamak gibi gündemler açısından çok da e, verimli bir süreç olmayacak. Özellikle bu tarihte büyük bir yatırım yaparak ev alırsanız sonrasında e, sıkıntılar çıkabilir gibi gözüküyor. Aşkla alakalı ani bir kararla Evlilik gündemine giriş yaparsanız yine keza sonrasında bir takım pişmanlıklar ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. 20 Aralık tarihinde Merkür-Uranüs üçgeni var. Merkür 11 derece olak burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. Merkür-Uranüs üçgeni ile beraber aslında sürpriz haberler, ani gündemler, bizi destekleyen hiç beklemediğimiz şok olduğumuz şaşırtıcı gündemler ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Burada bu etkiye baktığımız zaman 8. ev ve aynı zamanda 4. ev bağlantısı özellikle sürpriz bir miras, sürpriz bir destek, sürpriz bir maddi manevi yardım ile karşı karşıya kalabileceğinizi gösteriyor. Belki ailenizden bir mal kalabilir, belki ev, ev almak için bir kredi başvurusunda bulunmuşsunuzdur. Bununla alakalı güzel bir netice olabilir. Belki bir borcunuzu kapatabilirsiniz. Belki bir yatırımınız değerlenebilir veya aile içerisinde kendinizi mutlu ve huzurlu hissettiğiniz, psikolojik olarak kendinizi çok rahat ve dingin hissettirecek haberler ve gündemlerde dahil olabilir hayatınıza. 21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcu geçişine başlayacak. E, Güneşin Oğlak Burcu geçişiyle beraber e, özellikle odağınız biraz daha ev, yuva, aile yaşantınız üzerine e, kanalize olacak gibi gözüküyor. Odağınızı bu noktalara çeviriyorsunuz. Zaten aslında ay boyunca bu etkileri oldukça açıksınız. E, belki aile büyükleri, baba veya annenin hayatındaki önemli etkileşimler de yine e, gündem maddesi olabilir gibi gözüküyor. 24 Aralık tarihinde Satürn-Uranüs karesi yeniden yine yeni yeniden kesinleşecek. Şimdi 2021 senesi boyunca aslında Satürn-Uranüs karesinin etkileri altındaydık. Hatta 2022'nin ilk aylarına da sarkacak bir görünümden bahsediyoruz. Ancak Şubat, Haziran ve Aralık aylarında tam görünüm meydana getirdi. O sıkışma durumunu tam olarak yansıttığı süreçler Şubat, Haziran ve Aralık aylarıydı. Bu da 24 Aralık tarihindeki bu etkileşimde artık 2021 senesinin sonuncu Satürn-Uranüs karesi olacak. Satürn 11 derece kova burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunmakta. Şimdi burada baktığımız zaman özellikle aşk hayatınız, tutkularınız, arzularınız, bastırdığınız duygularla alakalı bir takım gerilmeler yaşıyorsunuz. Özellikle burada... Sanki bir yanınız bir takım çılgınlıklar yapmak isterken bir yanınız dur bakalım oturduğun yerde ödenecek borçların var, yapılacak işlerin var gibi bir terkinde bulunuyor size. Bu ikilemde biraz zorlanabilirsiniz, biraz daralabilirsiniz, bunalabilirsiniz gibi gözüküyor. Ancak zaten 2021 senesinin başlangıcından beri bu açıya da alışık olduğunuzu tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Burada dengeyi sağlayabilmek, makul ölçüde özgürleşmek ve makul ölçüde sorumlulukları yerine getirmeye devam etmek uygun olacaktır gibi gözüküyor. 25 Aralık tarihinde 25 derece Oğlak Burcu'nda yeniden Venüs Plüto kavuşumu yaşanacak. Çünkü biliyorsunuz ki Venüs Retrosu başlamıştı. E, bu kavuşumla beraber özellikle 11 Aralık tarihinde başlayan gündemler bu iki haftalık e, döngünün sonunda netleşmek e, mecburiyetinde kalıyor gibi bir hal var. Burada sanki e, ev, yuva, hane, aile büyükleriyle alakalı bu gündem her neyse belki bir taşınma gündemi, belki bir yatırım gündemi bununla alakalı artık Net ve somut kararlı bir adım atılması gerekiyor. Belki ailenizle, evinizle, yuvanızla alakalı artık bir şeyleri değiştirmeniz, güncellemeniz ve bu konuda net ve kararlı olmanız icap ediyor olabilir. Evet ayı kapatırken aynı zamanda seneyi kapatırken 28 Aralık tarihinde kova burcunda bulunan Jüpiter artık bu transitini tamamlayıp balık burcuna geçiyor. Ee, Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber özellikle... Ee, tabii 2022 senesinde daha çok etkili olacak iş hayatınız. Kariyer hayatınız, rutinlerinizle alakalı bir bollaşma, bir bereketlilik hali, kolay bir, keyifli bir çalışma ortamı gibi gündemler kendisini gösterecektir. Zaten bahar aylarında bu etki daha çok kesinleşiyor olacak ve iş hayatınıza ve sağlığınıza dair içinizde sıkıntı oluşturan her ne varsa bunları şifalandıracak güzel destekler de Jüpiter ve Neptünle beraber hayatınıza entegre olmaya başlayacak 2022 senesinde sevgili terazi burçları.